Teknoloji Oku'dan hepinize merhabalar arkadaşlar. Şikayetim var programımızın ikinci bölümüyle karşınızdayız. Bu bölümdeki konuğumuz ise Türknet. Evet Özgür Çetin ne diyeceksin? Valla şimdi Vodafone'da baya bir yorum gelmişti o zaman. Vodafone'da ne yardımlaştı yani? geçti de belki saymadık da hani scroll et, scroll et, aşağı indi sayfaları. Türknet için bu kadar yorum gelmedi. Yani normal söylüyorum. o normal. Hani yani 5... Evet. Yani Bin gelmedi ama yine bir 200, 200 falan vardı. 250 tane yorum geldi. Evet. Onun açıklama kısmında linkini koyacağız arkadaşlar. Hangi haberde biz yorum topladık. Siz de tıklayıp kendiniz de o yorumları görebilirsiniz. Biz bu videoda bir kısmını Evet. Yani böyle hani sanıyoruz. ortak paranteze alınan yorumlar evet. var. Onlardan hani birkaç Aynen. tane seçiyoruz. Çünkü 100-200 tane yorum burada okumaya kalksak baya bir okuruz yani. Biz artık o yüzden Çünkü onların onları. hani ortak sorunlar çok. Mesela Pink olayında çok fazla yorum vardı. Ondan bir tane yorum aldık. İşte internetin kopması Sularmış. ile ilgili yorumlar vardı. Müşteri ilişkileri ile ilgili yorumlar vardı. vardı. Hatta Olmayan <gülüyor> müşteri. <gülüyor> Hatta bizi Twitter'dan da böyle trollediler açıkçası bu şeyler. Hem TürkNet'in kendi sosyal medya hesabı hem de oradaki herhalde Bugün çalışanlar çalışanlar yani olabiliyoruz. Çok memnunuz. Aman diye. da harika falan filan diye. Ee, biz de dedik ki bu videoyu izleyin. O zaman harika mı değil mi? Görmüş olursunuz dedik. Yani şimdi şöyle bir şey var. Orada hani, TürkNet'in tweet'i de benim komiyeme gitti biraz. Biz buradayız. İşte size gerek yok ama falan filan görürsün. Evet. Bize ulaşmak isteyenler için biz buradayız. <gülüyor> ama gelen yorumlara baktığımızda <gülüyor> kimse ulaşamıyor <gülüyor> yani. Hatta hani müşteri desteği en önce bir tane müşteri hizmetleri kursunlar falan diye yorumlar vardı. var. Gerçekten ben de bir ara TürkNet kullanıyordum. <gülüyor> TürkNet'i bırakmamın en önemli sebebi buydu mesela. Arıyorsun bir numara var ama numaraya cevap veren kimse yok yani. Bir de illa ya, yazılı var. istiyorlar ondan kadar. Bir yazışma şeklinde bir sistem kurmuşlar. Chat yapıyorsun yani. Ya canlı işte karşı tarafta motor onlar biraz <gülüyor> basitine kaçmışlar işi. Bir de sorunun çözülmesi biraz sıkıntıydı ya o tarafta. Ben o yüzden Bırakmıştım yani. Neyse şimdi daha fazla Sorunlarla, uzatmadan başkalarının başlayalım. sorunlarına geçelim. Şimdi Serdar isimli okuyucumuz demiş ki yaklaşık 3 yıldır TürkNet kullanıyorum. Müşteri hizmetlerine kimseye ulaşamıyorum ki senin söylediğin sorun. Bu konuda şikayetçim kesinlikle canlı bağlantı olmalı demiş. Evet, evet bu bak bu tarz şeyler çok fazla geldi abi. Yani bu müşteri hizmetleri konusunda yani gelen şey yorumların yani. belki üçte biri müşteri hizmetleri evet. konusundaydı. Herkes bu konuda Hı. şikayetçi. Direman isimli okuyucumuz demiş ki sık sık kesilmeler yaşanıyor. Hız dersen yerlerde sürünüyor ama yine de makul fiyatlı internet sağlayıcı diye yıllardır tüketem demiş. Evet, fiyatları makul diğer yani, hmm. internet sağlayıcılarına göre ve sundukları hız da hani diğer piyasalandığında daha hız, yüksek seviyelerde ama o hızı alabilirsen. Şimdi şöyle orada bir şey var. Sık sık kesilme yaşanması iki sebebi olabilir bence. Hani bu kendi kişisel fikrim söylüyorum ben. Bir tanesi Modemle sorun vardır. İki hatta sorun vardır. Ama hattı da biliyorsunuz Türk, Türk Telekom genelde hatları oluyor. Yani Türk Telekom evet. kendi özel hattı yok sonuçta. Hani o aslında büyük bir kanayan yere muhtemelen Türk Telekom ile ilgili böyle bir video çektiğimizde de onlarla ilgili bir sürü yorum alacağız diye tahmin ediyorum. İstiyorsan Kemal Bey'in de yorumu. Kemal alın. demiş ki derdimi özetliyorum. Uzun bir derdim var ama bunu özet geçeceğim. demiş yani. İnternet her gün kopuyor. Bak bu deminkiyle aynı aslında abi. Demek evet. ki bu hani modemden şeyden de olmayabilir. Arıza kaydındaki arkadaşlar modeminizde sorun var deyip kestirip atıyorlar. Benim yaptığım Şimdi <gülüyor> cevaplasınlar. Bir, eğer sorun modemimdeyse aynı modem ile eski ESS yani internet sağlayıcısı ile neden bir kere bile bu tür bir kesinti yaşamamıştır? İki, diyelim ki sorun gerçekten modem ayarlarından kaynaklanıyor. Bu, bu ayarların doğrusunu TürkNet neden göstermiyor demiş. Başka Tabii. var mı abi? Bu kadar mı? Yok bu kadar. Yani bu kadar. Şimdi hmm. burada şu doğru. Mesela atıyorum ben. Türk Telekom'da, şu anda Türk Telekom'dan hizmet alıyorum yani. Geçtiğimiz günlerde internette bir kesinti vardı. Mesela hemen aradım, işte modem ayarlarınızda şu şöyle mi, bu böyle mi, o öyle mi, evet. Dediler uzaktan erişim sağlayacaklar modeminize, gerekli ayarlamaları yapacaklar, modeminiz açık kalsın dediler. Yani harbiden de yarım saat içerisinde baktım turuncu ışık, yeşile döndü. Ama TürkNet'te böyle bir şey söz konusu değil işte. Ben şimdi yani bir şey anlamıyorum sorun, bu arada. yani. Aynısı benim de başıma gelmişti. Sorun modemde olabilir dediler, evet. Yani. Evet, yani. Sorum Sözüm şey. yok. Hayır orada ben şunu anlamıyorum. İşte, Türk neti çok beğenen de var. Tamam mı? Fakat şey niye yapılmıyor? Yani bir tane müşteri hizmetleri, servisi açmak çok büyük bir maliyet acaba? Anlamadım ben yani yani. Ben de onu anlamıyorum. ya bu kadar müşteri var varken yerinde... Varken. Ki memnun olanlar da var bu arada ama sorun yaşadığın zaman yandın yani. Sorun yaşamayacak evet. olman gerekiyor. Sorun yaşayana kadar çok güzel her şey o numara <gülüyor> evet. ama. Sorun yaşadığınız zaman biraz iş değişiyor. Herhalde orada öyle bir karar alınmış. Hani biz müşteri hizmetleri bu şekilde yapacağız diye yazılı olarak. Ee, Dediğim gibi mesela adam sana diyor ki kaç istiyor kapat diyor. Uzaktan bağlanıyorlar bir şeyler yapıyorlar. Demek ki o yazılı olan tarafta bir sistem yok. Evet. Hani modemde sorun var. Eee? Soğolat yer ne yapayım? <gülüyor> <gülüyor> Emre demiş ki merhabalar bir yıldır Türknet'teyim. Türknet'ten zevksel işte modemini yazmış. T50B modem satın aldım. Oturma odasında modemle arasında iki duvar var. Tam diş çekiyor. Kullandığım esnada Wi-Fi bağlantısı birden kopuyor. Tekrar bağlanmaya çalışıyorum. Bağlanmıyor. Telefonun Wi-Fi özelliğini kapatıp açıyorum yine aynı. Uzun bir aradan sonra kendi kendine bağlanıyor. Sıfır modem aldık. Neden böyle bir şey oluyor anlamadım. Sadece modemi kapatıp açınca sorun düzeliyor. Böyle olduğu zaman sürekli kapataş mı yapacağız? Hem 2.4 hem 5 GHz, GHz özelliği. Açık, önceki kullandığım TPN'in 9970 modemde de aynı bu sorun oluyordu. Onda da her yerden çekmiyor diye TürkNet'in kendi sattığı modemi aldım. Tam olarak neden kaynaklanıyor, çözüm için ne yapılması lazım? Yardımcı olursanız sevinirim, teşekkürler. Valla bu çok TürkNet'lik bir sorun, sorun gibi değil, durmuyor. De Muhtemelen yani. ev ile alakalı olabilir, olabilir evet. yapısından ötürü. Malum arkadaşlar, e, özellikle Wi-Fi sinyallerinde, araya duvarlar vesaire girdiği zaman özellikle modemin bulunduğu odada kapı vesaire de kapalıysa çekim olayı gayet çok zorlu oluyor. O yüzden bu sinyal güçlendiriciler falan var. Onlardan alabilirsiniz. İşte bulunduğunuz odaya takabilirsiniz. Ya da sinyalin en düşük olduğu bir dişe indiği noktaya takın. O oradan tekrardan yükseltecektir. Ya da kesin çözüm için powerline diye cihaz var arkadaşlar. Onlardan alın bu kesin çözüm oluyor. Powerline elektrik attığınızı Kısaca internet hattına çeviriyor. Yani süper bir şey. Priz olan her yerden takıyorsunuz diğer powerline ucuna. Ne yapıyorsunuz Direkt ethernetten internet alabiliyorsunuz ya da böyle Wi-Fi'lı li powerline'lar var. Onları taktığınızda direkt o sanki modem orada Wi-Fi yayını yapıyormuş gibi veriyor. Yani çekim sorununu tamamen çözmüş oluyor. Hatta benim de böyle bir sorunum vardı. Wi-Fi çekmiyordu. Ne yaptım? Powerline'ı taktım arkadaşlar. Şimdi dilediğim odada interneti kullanabiliyorum. Bu videoyu biz çekmiştik. Powerline nedir, ne değildir, nasıl kullanılır vesaire. Dilerseniz yukarıdan şimdi onun linkini de bırakayım. İsteyenler izleyebilirler. Yani bu senin sorununa kesin bir çözüm olur. Burada dediğim gibi modemden kaynaklı ya da hani, TürkNet'ten kaynaklı bir sorun gibi Yok, durmuyor. durmuyor. E, muhtemelen senin evinin yapısından ötürü belki modemin yerini değiştirsen bu sorunu çözebilirsin, Hı. onu da deneyebilirsin istersen. Şimdi Emrah demiş ki müşteri temsilcileriyle birebir temasa geçemiyorlar temsilcileriyle geçemiyoruz demek istiyorlar. Sadece yazışma ile konuşuluyor. O büyük bir eksiklik, yanlış bir uygulama. Zaten evet. bunu söyledik ama ben özellikle de aldım bu yorumu da hani Feyyaz de... da aynı şeyi söylemiş abi. Demiş ki internetin gün içinde bir iki kez kesiliyor. Genelde çok önemli anlarda oluyor. Bekliyorlar mesela Feyyaz'ı. Kes, kes kes kes sınava başladı. <gülüyor> Aynen. Online sınav olduğumuz dönemde bunun sebebinin bakır kablolardan kaynaklandığını söylüyorlar ve bunun normal olduğunu söylüyorlar. Günde iki kez duran saat Satın almış gibi hissediyorum. <gülüyor> Madem öyle değiştiğin kabloları nasıl böyle bir durum normalleştirildi anlamıyorum. Şimdi şöyle bir şey var arkadaşlar. İnternet servis sağlayıcıları sadece bunu TürkNet için söylemiyorum. Türk Telekom vesaire de böyle. Belli zamanlarda suçu bina binadaki şeye atıyorlar. Şebekeye ee, hatta altyapıya. Kablolar atıyorlar ya öyle değil. Mesela atıyorum. Türksele gittiniz sallıyorum şimdi. Diyor, diyor ki sizin işte binanızdaki kablolar en fazla 16 megabitli destekliyor. Türk Telekom'a gidiyorsun o diyor ki yok ya sizin binanızdaki kablolar iyi bizim sistemimize 24 megabit gözüküyor. Diyor. Başkasına gidiyorsun o diyor çok iyi diyor 30 megabit. Yani bu internet sağlayıcıların bir böyle sığma oyunu gibi bir şey. Benim eski evimde mesela aynı şeyi bana söylemişlerdi. Sıfır kablo çektirdim. Yani sıfır telefon kablosunu baştan çektirdim yeni kablo. Hala bana şey diyor kabloları ya dedim yeni çektirdin o zaman biz bir servis yönlendirelim. Yani işte. O bir sığınma yöntemi. En kolaya kaçan şey. Ama ya. burada benim dikkatimi çeken şu oldu. Bu arkadaş da demiş yani. Günde bir iki kez kesiliyor. Kesinlikle. Demek ki bu kesilme problemi bazı müşterilerde klasik Kronik bir problem. Kronik hale gelmiş. Yani bu TürkNet'ten kaynaklı bir durum. Ey TürkNet oradaysan bu kesilme probleminin neden kaynaklandığını açıkla. Yoksa biz açıklarız. <gülüyor> Ziyade. <gülüyor> Ziyahattin de Demir Değirmenci Evet söyleyemedim adamın ismini değişik bir isim Ziyattin ilginç. İki defa Türknet aboneliği aldım abone olana kadar mükemmel hizmet ve yetişim rahatlı sonra her yer duvar Fiberden Fiber'e nakil yaptırmak istiyorum olmaz yeni abone olup eski aboneliği iptal etmelisin diyorlar En büyük sorun sorun yaşadığımızda çözümü için ulaşamamak ki az önce söyledik biz bunu Sanal müşteri hizmetleri çözülmüyor maalesef kredi kartıma otomatik ödeme talimatı verdiğim halde %30 indirimden yararlandırmadılar diyor Evet, bu yani Yani çok... işte bak, bu tarz sorunları sanal bir şeyi anlatamaz. Anlatamıyorsun, evet. Yani bu bence çok yanlış evet. ve karşında muhatap bulamamakten bir süreden sonra insanlar artık bezdiriyor. Evet. Yani sorun yaşamadığın zaman tam kullanıyorsun. İşte bir sene geçiyor, hiç sorun yaşamadım varsayalım, bir sene içinde ya da ne bileyim internet gidip geldiğinde çok böyle önemsemiyorsun. internette çok evet, işin, işin yok. Yoktur. yoktur. Hani evde bir internet bağlantısı olsun, telefonumu da açtığında gireyim diyenlerdense. Çok fazla seni belki şey yapmadan ama sürekli internette işi olanlar için Ki artık o internetin bir anlık kesilmesi bile ya düşün artık süpeceğim. Osman şimdi işi artık küçük büyük firma bile Türkiye'de küresel sabancıyadır. Elden çalışma sistemine geçti. Sen şimdi orada bir toplantısın, Jack'te internet gitti hadi bakalım. Ne anlatacağım müdüre ne diyeceksin? İnternetin kesildi müdürüm. <gülüyor> <Şimdi> Telefon çekmiyor. <gülüyor> Telefon çekmiyor. O yüzden bunun bir çözüm bulunması lazım. Evet. Yani sorunları çözmele sorun sıkıntın. Türknet de onu anladık. Evet, <gülüyor> sorunları <gülüyor> çözme Konusunda biraz sıkıntı yaşayanlar var, biraz değil herkes sıkıntı. Sorununuz yoksa çok güzel. Evet, aynen. Gökhan Mete demiş ki, bir dostumun tavsiyesiyle pandemi sürecinde yeğenler canlı dersine girebilsin diye evlerine internet bağlattım Arkadaşını getir indirimi tanımlandı ama yapılmadı. Sebep olarak tavsiye edilen dostum taşınıyor ve taşındığı adreste port dolu çıkıyor. Hattı bağlayamıyorlar, sorununu da çözemiyorlar, o da mağdur oluyor ve mecburen iptal ettiriyor. O iptal ettirince hop bizim indirimde iptal oluyor. Aradığımda iptal ettirmeseydi diyorlar. Sanki keyfinden kapattırmış gibi. Hem suçlular hem de güçlü. Kaldı ki ben kullanıyorum. İptal ettirmedim. Neden verilmiş hakkı geri alıyorsun. Ayrıca kurulum ücretini de 3 taksitli alacağız dediler. Ses kadını bile aldım. Hatta onu da peşin olarak faturaya yansıttılar. Kısacası TürkNet'ten memnun değilim. Okul kapansın kapatacağım zaten. Şimdi burada. Neydi bu arkadaşın adı? Şimdi göstereyim. Yokan Mete. Mete. Şöyle bir durum var. E, bu indirimlerde genel olarak bir sözleşme metni vardır. Bu sözleşme metninde zaten o şey şartlar, şartlar yazar. Orada diyordur muhtemelen. İşte indirime getirdiğiniz kişi ayrılırsa indiriminiz iptal edilir vesaire. O sözleşme şartına yazdığı için e, onda diyecek bir şey yok. Ama kurulum ücretini 3 taksitle de alacağız deyip bunu peşin olarak faturaya yansıtmaları biraz abeste iştirilir bir tarzı. durum yani. E, o yüzden o konuda tüketici hakkına da gidebilirsin ama gerek yok muhtemelen ödemişindir zaten. Şunu görüyorum ben bazı şikayetlerde de bu kampanyaları da sanki tam olarak yapmış, şey yapmıyor evet yani. yani. O bir kampanya duyuruyor mesela dedim az önce de bir şikayette bir indirim var vermediler falan gibi evet. bir şikayet vardı. Orada da bazı sıkıntıları var tıknetin görebildiğim kadarıyla. E karşında muhatap da bulamıyorsun. Muhtemelen oradaki sorun şu kampanyayı veren ekiple bu kampanyanın e, o hareketli bir aksiyon oluyor ya işte atıyorum bilmem ne yaparsan %30 bilmem ne edersen şudur budur onu yapan ekip farklı. O yüzden orada bir kopukluğu olmuş çözemiyorlar gördüğüm kadarıyla. Ama bu saçma bir şey yani 3 taksitte alacağız diyorlar mesela yani yani ona göre de... ayarlıyorsun kendini ödemelerine falan bir geliyor tak 5'in hepsini almışlar. Evet. E şimdi arayacaksın birini diyeceksin ki kardeşim ya bu hani 3 taksit olacaktı niye? Kimse de açmıyor telefonla, öyle kalıyorsun yani o da sıkıntı. Mehmet Sıkı demiş ki, ki bütün yorumların aslında özeti, canlı görülebilecek müşteri hizmetleri istiyoruz demiş. Görmek istemiş kendisi, görmekten kastettiğim gibi telefonla, <gülüyor> telefonla. Daha millet <mı>? sesle ulaşamıyor. <gülüyor> Son yorumumuz da ZDN isimli kullanıcıdan, yaptıkları ve zorunlu tuttukları hız testi servisinde ne perf demiş. Tarayıcıya giden interneti kısıtlamama rağmen hız yüksek çıkıyor. Yani ben gerçekten düşük bir hız alsam bile hızımın yüksek gösteriyor. Bunu sorun demiş. Evet. ilginç bir sorun. Yani diyorlar ki burada. Kandırıyor diyor demek istiyor. Aynen öyle. Yani. Aslında diyor vermedikleri hızı veriyormuş gibi gösteriyor. Yani bizim evet. Alperen sen de kullanıyorsun? TürkNet kullanıyordun değil Sen Sen musun? de bu şeyi mi yapıyorsun? Bu öyle hız şey testi var. Yapıyorsun? Ben daha önce kısıtlama gibi tarayıcımdan hızımı kısıtlayıcı bir şey kullanmadım. Ama TürkNet'in kendi hız testinde 70 megabit internet alıyorsam herhangi bir farklı bir speed test, test de de yine aynı hızı alıyor. Oluyor. Evet. Sorun yok yani. Evet. O zaman bu belki ZGN kullanıcıların bir sistemi. Yani ZGN sistem... yani bir de diğer atom speed test falan evet. diğerleri göre bir yap, yap bakalım. ZGN. Aynı mı çıkıyor? Farklı mı çıkıyor? Ona göre evet. muhtemelen bir sonuca evet. varacaksındır. Eğer farklı çıkıyorsa bize ekran görüntülerini at. Onları da yine biz bu videonun haberinde de ekleriz sonradan. İşte takipçimiz bölümlerde diye. Evet arkadaşlar bir şikayetim var. Programın daha sonuna geldik. Bu haftaki konuğumuz TürkNet olmuştu. Kendilerine bu ilettiğiniz soruları ki bu videoda anlattıklarımızla beraber aynı zamanda teknojiknokta.com'da haberimize yaptığınız yorumlardaki soruları ve şikayetleri de ileteceğiz arkadaşlar. Onları da belirtelim. Haftaya yeni bir marka ve yeni şikayetlerle karşımızda olacağız. O gün gelene kadar kanalımıza abone olmayı ve bizleri Instagram, Twitter, Facebook gibi sosyal ağlara takip etmeyi unutmayın. Faktör programında görüşmek üzere. Hoşça kalın. Hoşça kalın.